bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Aslan burcundaki ay sabah saatlerinde önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek yeni konularla ilgilenmek yerine Devam eden işler, rutin işlerle ilgilenebiliriz. Keyif ve konfor ihtiyacımız da artabileceğinden sabah saatlerinde tembellik yapıp kişisel hobilerle de ilgilenebiliriz. Açık havada zaman geçirmek, yürüyüşler ve spor içinde sabah saatleri uygun olabilir. Önemli randevular, toplantılar, alışverişler için öğle saatlerini beklemek daha doğru olabilir. Ay 11.45'te Başak Burcu'na geçecek. Öğle saatlerinden itibaren kişisel keyif ve eğlence yerine günlük iş ve programlara daha fazla odaklanabiliriz. Yaşadığımız ve çalıştığımız mekanların düzenlenmesi, hesap işleri, üretim, eğitim, beslenme ve sağlık gibi alanlarda daha dikkatli ve titiz olmamız mümkün. Yay burcundaki güneşle balık burcundaki Neptün arasında etkinleşecek dik açı, hayal gücümüz ve yaratıcılığımızı güçlendirirken idealist ve vizyoner olabiliriz. Ancak gerçeklerden uzaklaşmamız, hayallere dalmamız da mümkün. Duygusal ve fiziksel bağımlılıkların üzerimizdeki etkisi artabilir. Dengeli davranmaya özen göstermeliyiz. Akşam saatlerinde ay, oğlak burcundaki Venüs'e uyumlu görünümde olacak. Bize güç ve güven veren yakın ilişkiler ve özellikle çevremizdeki kadın figürlerle ilişkilerimiz olumlu ilerleyebilir. Kişisel bakım, sağlık, estetik gibi faaliyetlerden de verimli sonuçlar alabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.